Her seyinden merhabalar arkadaşlar. Bugün birlikte neden avas antivirüsü kullanmamanızı öneriyorum. Evet. Bu arada da ben tatile edeceğim bu. Tatilden öncesi tam ölüyorum. Biliyorum. İst arkadaşlar. Şimdi bir neden avas kullanmamalıyız? Avas arkadaşlar hiç basarılı bir antivirüs değildir. Mal onu malware bites cayet iyi bir antivirus ve Bit Defender çullanmanızı da öneririm. Şimdi size bir şeyler var Avast çullanıyordum biraz severek. Ondan sonra abi seç. Şey. Avast çullanıyordum işte. Bilgisayarımı siteleri dosyalarını açılıyordu, seni aralarda bir site açılıyordu. İşte tarama yaptım ama hiçbir virüs bulamadı. Sonra ben süperendim Mal gidip Malware Bites'e inirdim. Tarama yaptım. 8 virüs. 8 tane virüs. 8 tane virüs ayarlar. Avastarşı rastlar kullanmayın. Avira'yı da kullanmayın. AVC'yi de kullanmayın. Bunlar hepsi aynı düzeyde bantörüs. Bitdefender ve Malware Bites ve... Çasper da bir şeyim var onu da anlaşacağım. ve mal baş en iyisi. Neden Casper şey önermiyorum? Ben şimdi antivir soruyordum Casper şey indirdim. İndirdikten sonra bile Explorer'ı sildi. Ay espul silmedi de. Bazı sistem 32 32 otuz dosyaları sildi. Ben birleşeri onun üzerine formatladım. Öyle bu birleşeri. Birleşeri yeniden kullanabilirim. Birleşeri ben Türk için formatladım. O yüzden şans şeyi de önermiyorum. Ee, ondan sonra arkadaşlar. Neden avası önermiyorum. Devam edersek. Şimdi bakın buraya bakalım ama şeyin sesi çileyinir seçeneği kullanıyorsanız birleştirinizden hemen silin sesi çılınır bir virüs Evet bazı antibüsler bunu bize demese de sesi bir virüs gelin şimdi buradan setabını indirelim set indirelim indirelim indirmeyecek Microsoft'un CC cylinder'ı sahip Microsoft'ta çalışıyor bir şey. Optimalizmiz %100 çalışıyordur. Biliyor musunuz %100? Bak indirmiyordu. Lan indirirse ya. Abicim normal indireceğim. Bedava. Allah yine aynı yere atıyor. Özretsiz izine. Özretsiz zanını. Evet şimdi indi var. CC çılınır. Şimdi aşağıda tabii ki de şurma falan yapmayacağım. Hemen açar aslar. No dosyası baş Malwarebytes ile taratalım mı? Malwarebytes baş diyecek mi bunu? Açmıyım da yalnız. İlk önce Bitdefender ile Tara. Başın baş bababa ba ba baş. Şimdi de 115 liraya baş. Çurduğunuzda bu arada Bitdefender virüs diyor bunu. Malwarebytes da çurduğunuzda diyor. Malwarebytes ile Tara dediğimde açıladı. Evet, da biri tamam. Bir şey bulamadı burada. Şimdi bu dosya hala dursun. Bir şey yapacağım. Şey, total ay, PC PC total PC total değil ya. Bak burada buluruz. Neydi? Abi. Neydi? Eee hmm. dur bekleyin arkadaşlar. Eee. da vardır. Buralarda da vardır. Ha, virüs total. PC total yazmışım. Çok pardon. Şimdi bu bilgisayar. Bu dosya buradayken biz listeyiz. Başalım. Hangi antibizzer? Çurulum dosyasını gösteriyor. Şey Çurulum dosyasından tüm antibizzer temizliyor. Aaa, bu hala duruyor mu? Çaldır bunu. Bastığı baktığı ara... Aaa çapanmıyor. Çapanır mısın? Heh. Oh, oh rahatladım. Neyse arkadaşlar. Hemen bu dosyayı siliyoruz. Çişişi çi çi layınırın sahibi Avast'ı satın aldı. Şimdi Avast çok basit bir platform bir plafon. A, A ve test Almas. Avson O da Bitly Fender'ı öneriyor. Baliz Kendisi benim. Evet. Şimdi arkadaşlar. al Pera Tevis'e Test Resus'a başlıyoruz. Dur. Evet. Ha burada. Bu gördüğünüz üzere. Real World Protestants. Evet. False Alarm Test. Yalnız hata sayısı. 10. Bitdefender. 8. Fazla yine de. Zaten veriyor soruları. Gidata. At Panda Dostan altı. Panda ya da kullanayım patates. 2010 mu? 2010 var bunda. Real World Processing testi. 99.6'sını bloklamış. Avi Aviye zaten birebir şopyası. shop Bakın hiç bir yok. Avi dur Avi ile yüzle yüzünü Bitdefender 99.9 Avira ama çok fazla yalnız alarmı var. Performans test. Performans testine baktığımızda Avira point. Total Defense ve Mikrosus ve Malware Vibes Önerdiğim Çok iyi performans sergilemesi. şimde finalde testim test. Abbas 2999 29 avc. Ba ama ba avc burda çok daha düşük. Avira 2999 Bir defende calı 2999 29. ama bu 2016 haberiniz olsun. Ondan sonra tesir etirse bakalım oldu. A dur avars. Avars abi. Avatsa gir giriyorum ay. Avatsa lan. Dur. Avatsa giriyorum. Avatsın avatlarına. Evet. Biraz yüklenmesi uzun sürüyor. Maalesef aşınmadı. Bir avaz ödülleri. Bu ödülleri ve taktirleri en iyi ürün olanı En iyi ürün. bu üç üç tane. Biz bit Defender'a girelim bit Defender. Bu arada Mışıfe'yi de asla kullanmayın. Saşa yani. Antivirüs değil bu. Bildiğiniz antivirüs değil neredeyse ya. Değil. Antivirüs değil yani. Kullanmasanız daha iyi. Yani Bossver'in ödülleri de. Bitdefender'in daha fazla. Sizler şeydarsak benim internetim yavaş. Siz başlayabilirsiniz. Videoda fazla uzun oldu. Allah şullanmayın ve Mışafı'yı da kullanmayın. bit Defender. Ve Mavva'ya başsa şulamaya devam edebilirsiniz. Ve şey şey çılayınabilirsenizde ise bunu lütfen silin. Mürüstür.